Sevgili Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 2023 Yengeç Burcu yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Yengeç Burçları, yıl genelinde dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Çok hassas ve duygusal bir burç olmanıza rağmen gerektiği yerlerde katı ve sert de olabiliyorsunuz. Ve sizin yengeç olduğunuzu bilenler aynı zamanda öncü bir burç olduğunuzu da unutuyorlar. Çünkü ne kadar sizin o yumuşak kalpli haliniz olsa da girişimde bulunma, kudret ve cesaretine aslında sahipsiniz. Sadece birazcık derinlere koyuyorsunuz bu duygunuzu, bu hareketinizi, bu davranışınızı, bu düşüncelerinizi. Dolayısıyla da ne oluyor? Onlar sizin sadece duygusal yanlarınızı görüyor. Halbuki iş başa du e nasıl söylenir bilemedim ama İş başa düştüğünde, hani doğru cümle bu olacaktır. Hani bir aslan ya, ya da bir tavuk, evet evet bir tavuk yavrusunu aslandan kurtarmak için kendisini aslanın ağzına atar. İşte bu cesaret örneği aslında yengeç burcunda olur. Çünkü oradaki rahimiyet sıfatının en yüksek şekilde sizden açığa çıktığına bilmeniz gerekir sevgili yengeçler. Evet yıl geneline dönecek olursak. Bu 2023 yılına girerken hemen hemen tüm gezegenlerin karşıt burcunuz olan oğlakta olmasa sizin için gerçekten çok anlamda. Yengeç burcu artık kaos ve kriz istemiyor. Özellikle 8. evlerindeki Satürn yengeç burçlarını çok ama çok sıkıştırdı. Onların bilinçaltıyla alakalı durumlarını düzeltmeleri ve onları restorasyondan geçirmeleri için ve bilinçaltı çalışmaları yapmaları için ciddi anlamda sıkıştırmıştı ve bundan dolayı da bazı yükselen yengeçlerin ya da yengeçlerin ne oldu? Hayata bakış açıları değişmeleri gerekti, kendilerini güncellemeleri gerekti ve güncellemeyi yapanlar ve yapabilenler doğru adımlar atabilirken güncellemeyi yapamayanlar, bulundukları yerde stabiliteyi koruyanlar psikolojik tedaviler gördüler, bazıları işte hap kullandılar, bazıları psikoloğa gittiler ve bazıları da bu durumu halen aşmaya çalışıyor. 2023'e geldiğimizde işte bu 8. evlerindeki Satürn arkadaşlar yengeç burçlarını çok sıkıştırdı bu yüzden. Bir takım korkuların içinde kalarak zorlandılar. Belki ebeveynleriyle ilgili sağlık sorunları yaşayanlar oldu. Bu korkular belki de bu sağlık sorunlarıyla ilgilenmek ve nasıl çare buluruz diye bu noktalara çok ciddi anlamda kafa yordular. Ve gerçekten de ne oldu? O ebeveynlerin sağlık, sağlıkla alakalı konuları onlar için ciddi önem, ciddi derecede önem arz etti. Nasıl çıkar bulacağım noktasında ciddi anlamda kafa yormalarına sebep oldu, vicdanları sızladı. Satürn bu süreçte yengeçlere kaotik bir ve krizli durumların altından nasıl kalkılabileceğini öğretti. Duyguları bir kenara bırakıp mantık çizgisinde ve planlı olarak nasıl hareket edeceğinizi ve kendi bilinçaltınızı nasıl yönetmeniz gerektiğini sizi zorlayarak, itekleyerek, kakaklayarak tabir yerindeyse öğretti. Evet yengeçler sizin için bu durum kolay olmadı. Satürn 7 Mart itibariyle artık balık burcuna geçiş yapıyor. Yengeçler artık ondan sonra rahatlıyor arkadaşlar. Öyle ki Satürn'ün destek açısını da almaya başlayacak ve 9. evleriyle alakalı bazı konuları yapılandıracaklar. Hak işleriniz, davranışlarınız ya da davalarınız, e, davranışlarınız diye derken burada hani hukukla alakalı konulardaki davranışlarınız ya da o hukukla alakalı hukuksal konulara duygusal değil de mantıksal yaklaşmalarınız gerektiği ile ilgili çok önemli belirteşler var. Yani sizin duygusal çıkışlarınız hukuksal anlamda problem teşkil edebilir ya da mantık çizgisiyle davranışlarınız olması gerekirken bunlar sizin duygusal davranışlarınız nedeniyle oradaki hakelişlerinize olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla hakelişleriniz, davalarınız, yerleşim düzeniniz, miras konuları ki çok önemli miras konularınız, yabancı ülkelerle ilgili konular, çocukların eğitimiyle ilgili sorunlar gibi konularda satürnün Çözüme, sorumluluk alırken destek vermek için sizlere geliyor arkadaşlar. İlerleyemediğinizi düşündüğünüz konularda artık gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız ve bu süreç Şubat 2026'ya kadar devam ediyor olacak. Çünkü bazı şeyler vardır hayatta. Bunlar hayatınızda bir anda olup bitemez. Bunlar biraz zamanla olup bitmesi gerekir. Bir tohumu... Ee, ekerseniz zamanla biter. Önce filiz olur, sonra fidan olur, sonra yapraklar çıkar, sonra meyve verir. Bir anda oluşmasını bekleyemezsiniz. İşte bu süreçlere biz zaten kader de diyoruz. Kader denilen işte bu insanın bir olgunlaşması, bir ağacın olgunlaşması gibi hayatın süreçleri vardır ki işte biz bu süreçlere zaten kader adı veriyoruz ve şu anda bahsettiğimiz astrolojinin ana konusu işte bu süreçler. Jüpiter'in 16 Mayıs'a kadar olan koç burcu seyahate yengeç burçları için kariyer anlamına geliyor. Evet, bu çok önemli. Bu tarihe kadar kariyer ve meslek alanınızla ilgili önünüze gelen şans ve fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Fakat Satürn'ün 9. ev konumu bu şans ve fırsatların biraz da olsa krizli gelme ihtimalini göz önünde bulunduruyor olabilir. Ama o Satürn'ün 9. eve gelmesini eğer siz kendi bilginizi, bilgeliğinizi artırırsanız o konularla alakalı daha çok bilgi arayışının içerisine girerseniz ve bu konuda kendinizi geliştirirseniz önceki çalıştığınız işlerle alakalı olarak da davalık olma gibi durumlarınız olsa bile 9. ev konularıyla alakalı bağlantılı durumlarda buna benzer konuları aşma fırsatı verecek arkadaşlar sizlere. Yani şunu demek istiyorum. Bu 9. ev konusu ya sizi felsefeye, hayata bakış açısına itecek, kendinizi bilgice güncellemenizi sağlayacak, ya davalı konularla alakalı bir tetiklenme olacak, hukuksal bir takım süreçleriniz başlayacak ya da arkadaşlar seyahatlerle alakalı bir duruma gireceksiniz. Belki bir ülke değiştireceksiniz, içinde bulunduğunuz durum ve kaoslardan yurt dışı seyahatleri yaparaktan kurtulabileceksiniz belki de. Ama özellikle hani davalarınız, boşanma davaları gibi durumlar varsa şunu da göz önünde bulundurun. Hayat kısa, devam yani hayat devam ediyor. Hayat kısa çok uzun değil, ona buna takılı kalarak hayatınızı geçirmeyin. Önünüze bakın, derin sonuçlanması gerekiyor, bir takım şeyler varsa bir an önce sonuçlandırıp hayatınıza devam edin. Çünkü geçmişin yasını tutarak sadece geçmişin devamını yaşayabilirsiniz ki geçmişten kurtulmanız lazım ki geleceğe adım atasınız. Evet sevgili yengeçler, Mars'a geldiğimizde de Mars e, uzun zamandır 12. evinizde İkizler Burcu'nda seyahat ediyordu. Buradaki konu aslında gizli öfke demek. Gizli öfke yani öfkenin kapalı hali Transit Mars orada. 25 Mart'ta 21 Mayıs tarihlerinde Mars Yengeç Burcu'na geçtiğinde sizi direkt olarak etkiliyor. Ve bu durum artık daha önce sabrettiğiniz, idare ettiğiniz konuların kontrolsüz bir şekilde dışa vurulmasına, öfke patlamalarının artık gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Olumlu yönünden de ele alacak olursak dışarıdan basık, ezik gibi göründüğünüz konularda yani sizi işte yapamaz, edemez, hani hakir görenler olur ya işte bu şekilde göründüğünüz bazı konularda hakkınızı arayacak güce sahip olabileceksiniz. Yani insanların artık sizi cesaretsiz olarak değerlendirmesi Pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Sonuç olarak bir eylem veya hareket potansiyelinin bu dönemlerde açığa çıkacağını söyleyebiliriz. Bu yılki gündemimiz arasında konu kesinlikle para değil. Çünkü bu yıl Venüs sizin para evinizde retro yapacak. Ve bu para evinizde retro yapacak olan Venüs zamanlarında arkadaşlar ee, ne yapın? Retro zamanında altın alın retro bittikten sonra da satabilirsiniz. Aynı şekilde gümüşte bunu da tekrar yapabilirsiniz diye şimdiden söyleyeyim ben yengeçlere. Bu retrodan en az etkilenecek olan burç yengeç burcu diyebiliriz. Retrodan önce de hani bilin ki düşebilir yani. Hani retroya girmeden önce düşebilir. Retroda en dip yaptığınız seviyelerden almanız lazım. Çünkü arkadaşlar Venüs'ün ikinci evde olması retro bile olsa her zaman bir para akışının gelirinin olduğunu bize gösteriyor. Çünkü Venüs'ün olduğu yerlerde ne vardır? Eğlence vardır, sanat vardır ve para vardır. Para bu şekilde olur. Ev almak, iş kurmak isteyen yengeç burçlar için avantajlı çok güzel bir dönem olabilir. Yaklaşık 3 aya yakın Venüs ikinci evinizde kalacak. Ki bu çok büyük bir avantaj ve aynı zamanda bazılarınız için Aşklara yeni yelkenler açmak, yani yeni aşklara yeni yelkenler açmak olabilir. Ya da mevcut aşkı tazelemek için o ikinci evine karşı 8. evin etkileri sizde güzel etkiler oluşturabilir. Satürn'ün kova burcundan çıkıyor olması da yine para evinizdeki baskıyı azaltacak sevgili yengeçler. Uranüs'ten bahsedecek olursak 11. evinizde ve bu yılda orası orada olacak yani 11. evinizde Uranüs olacak. 11. ev Uranüs için aslında güzel bir yerdir. Çünkü kendi evidir. Sosyal çevrenizin tamamen değişmiş olmasını gerektirebilecek bir durum yapar ki 9. evdeki durumla da tetikleyecek olursak içinizde bazıları ya şehir değişikliği ya da yurt dışına gitmek gibi bir durum söz konusu olabilecek. Ve aynı zamanda buradaki Uranüs sizin bilgi ve ilminizi artırma noktasında size ciddi anlamda destekler verebilir. Evlilik ya da eğitim sebebiyle veya yer değişimi sebebiyle de bu durumlar olacaktır. Yani bunların bir nedeni, bir tetikleyicisi gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu sembolizmayı. Aslında buradaki değişim tam olarak alışmış adapte olmuş aldığınız alanda değil, alışmış adapte olmuş olduğunuz alanın dışına çıkmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü süreç halen devam ediyor. Yılın sonuna doğru belki bu değişimi hissetmeye daha çok başlarsınız. Neptün de kolektif gezegenlerimizden bir tanesi biliyorsunuz Uranüs, Neptün ve bu gezegenler ne yapıyordu? Sizin iradeniz dışında size müdahaleleri oluyor. Bu enerjileri oluyor. Neptün balık burcunda 9. evinizde. Yani hayaller, rüyalar, vizyonlar evi burası. spiritüel konularda yatkınlığınızın olduğunu gösteren uzunca bir süreçti bu geçiş. Yani sizin o gördüğünüz rüyalar falan var ya, o rüyalarınız biraz böyle gerçeğe dönük rüyalar görebilirsiniz anlamına geliyor. Kendinize bir takım eğitimler almış, manevi dini, spirtüel seyahatler yapmış olabilirsiniz belki de. Plüton. Kova 8. ev seyahatleri ise şu anki gündeminizde her ne kadar ise aile ilişkileri vesaire hayat sizi bu konularda bir güç savaşına hazırlıyor. Plüton için 1 Mayıs-11 Ekim tarihleri arasında dikkat edin ve gözlem yapın. Çünkü 2024'ten sonra yaklaşık 30 yıl boyunca bu tarihlerde fragmanı görmüş olduğunuz konularda güç savaşlarını yaşayacaksınız. Bu yılı genel olarak değerlendirirsek başarılı olmak için gösterdiğiniz çabaların hepsinin sizi güzel yerlere taşıyacağını net olarak söyleyebiliriz. Sizlere çok güzel bir 2023 yılı diliyoruz sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isterseniz, astroloji danışmanlığı almak isterseniz astroarif.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ve yine kanalımızı beğendiğiniz için, abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Bunun yanı sıra arkadaşlar, Şöyle de bir durum var. WhatsApp hattımızı soranları oluyor. Size nasıl ulaşabiliriz diyenler oluyor. Bu videonun altında WhatsApp hattımızı bulabileceksiniz. Evet yeni bir 2023 yılından herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel yıllar sevgili yengeçler.